ve saat 5.34 itibariyle Venüs aşk gezegeni aşkın bir üst oktavi olan Balık burcuna geçiş yapıyor. Evet, aşkın bir üst oktavi dedi. Çünkü Balık burcu olgunluğun ve ruhun tekamülünün en üst levellere çıktığı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 Hakikaten biliyor olabilirsiniz ama bu ben biliyorumun bir şekli şemali var. Ben biliyorumu karşınızdaki kişiye aktarırken ona ukalalık biçiminde değil de hakikaten o konudaki bilgilere vakıf olduğunuzu düşünerek aktarmalısınız ki karşınızdaki kişi sizi dinlerken kulaklarını ve kepenklerini kapatmasın. İşte bu da haliyle ukalalaşmaya sebep olabiliyor. Karşınızdaki kişi sizi öyle algılıyor. sizi öyle olmasanız bile. Ve burada şöyle de bir nokta var ki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 atsız arabayı tahayyül edenlere deli diyecektir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Deliler, deliler diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Bir Türk filmi Osmanlı'nın delileri var. Vatan sellalarıydı bu deliler. Delileri izlemeyiniz varsa hakikaten tavsiye ederim. Böyle Türk şamanik adetlerini de orada bazı konularda geçiyor. Şamanik derken aslında Türkler tam şaman değildir. Yani tek tanrılı inanç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 Sempatik, çekici, dışa dönük, girişken, aceleci, hareketli ilişkiler söz konusu olabilir. Spirigonzales deyince de flörtöz ve keyfe düşkünlük halleri artabilir. Bu dönemde arkadaşlar hızlı başlayan ilişkilerde zamanla sorunlar gelişebiliyor. Çünkü burada başlayan ilişkiler sadakatla, sadakatla e, sonuçlanmayabiliyor. Yani hepsi için demeyelim. Çünkü aldığınız etkiler de var. Her zaman burada e, ne var arkadaşlar?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 Peki bu neyin süreciydi? O tohumun fidana dönüşme süreciydi. Peki her şey bu şekilde tohum olarak başlar, fidan olarak ve ağaç olarak biter mi? Eğer sen ağaçsan ağaç olarak biter. Ama sen bir demir parçasıysan sonun araba fabrikasında bir arabaya dönüşebilir, sonun araba fabrikasında bir ferrariye de dönüşebilir, tofaşa da dönüşebilir. İşte sen doğum haritasında bu özellikleri görürsün arkadaşlar. Dolayısıyla da kadersel etkiler, karar veremediğiniz alanların akıbeti onun de, yani akıbetlerinde sizin için neler var, neler yok, hepsi doğum haritasında saklıdır. Ve e doğum haritası analizi almak isterseniz, bizimle temasa geçebilirsiniz. Astroarif.com'dan 0543 20 444 no, no, WhatsApp hattımızdan da temasa geçebilirsiniz. Aynı zamanda astrolojiye karşı ciddi anlamda merakınız varsa bu web e sitemizde Ciddi anlamda astroloji ile alakalı bilgiler var. Bir örnek gösterelim mesela işte astro Block bölümüne geldiniz 29 derece gezegenlerin anlamları işte 29 derecede neden böyle Oluyor bazı değişimler gibi birtakım şeyler buralarda var arkadaşlar. Dolayısıyla da arkadaşlar Bunun haricinde de bizim kişisel olarak verdiğimiz astroloji eğitimlerimiz var bu eğitimlere de sizler katılabilirsiniz. Evet Değerli arkadaşlar